Son videoda incelediğimiz veriler ve burada sunulanların ışığında, Yunanistan'ın çok yüksek gayrisafi milli hasıla ve borç oranının olduğunu, çok zayıf bir ekonomiye sahip olduğunu ve derin bir ekonomik durgunluk içinde olduğunu gördük. Özellikle işsizlik oranına baktığınızda bu açıkça ortadadır. Bu, Ekim 2010 ile Mart 2012 arasındaki periyot. İşsizlik oranı, 2010 yılında tavan yapma noktasına ilerlemekte. %20'lerin alt bandı düzeyinde. Bu zaten çok yüksek bir oran, hatta Yunanistan'ı nelerin beklediğini de tam olarak yansıtmıyor. Çünkü işsizlik, 20'li yaşlardaki gençleri daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla bu gruptaki işsizlik oranına bakarsanız, bu inanılmaz olan oranın fazlasıyla üzerinde bir oranla karşılaşırsınız. Mona ve tahvil piyasalarının Yunanistan'dan gitgide daha yüksek faiz oranı talep ederek bunu gösterdiğini zaten biliyoruz. Bu arada bunlar uzun vadeli faiz oranlarıdır ve burada değineceğimiz olası sonuçlar. Evet bu Yunanistan ve Yunanistan için olası sonuçlara bakalım. Euro bölgesinde kalabilmelerinin tek yolu, birinin onlara yüksek meblağda bir çek yazması gibi duruyor. Mümkün değil. Bu durumda ilk seçenek mali yardım almaları olacak. Yani başka bir deyişle Avrupa'nın geri kalanı onlara mali yardım yapacak. Tabi Almanya buradaki temel faktör çünkü Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanlarda. Mali yardım yapılması halinde insanlar... Eğer sana yüksek meblağda çek yazmamı istiyorsan, aşırı harcamalarını kısmak, kötü yönetimini de düzeltmek zorundasın derler. Görüldüğü üzere bütün mali yardım paketleri bir şekilde kemer sıkma önlemleri içerir. Geldiğimiz noktada kemer sıkma politikalarının Yunanistan'da neden kesin olarak popüler olmadığı hakkında konuştuk. Buna ek olarak bunların neden korkutucu olduğuna da değinmiş durumdayız. Çünkü zaten aşırı güçsüz bir ekonominiz var, işsizlik oranı almış başını gidiyor, kemer sıkma politikaları daha da keskinleşirse, bu nereye varır? Hükümet harcamalarını sert bir şekilde kesintiye uğratırsanız, bunun ne şekilde sonuçlanacağını kimse bilemez. İşsizlikteki artış, son birkaç mali yardım ve kemer sıkma politikaları sebeplidir. İşte bu yüzden Yunanlılar kemer sıkma politikalarına şüpheyle yaklaşmaktadırlar. Fakat bu olmazsa bundan da son videoda bahsetmiştik. Yunanistan'ın tek seçeneği Euro'dan çıkmak olacak. Yani Euro bölgesini terk etmek. Euro bölgesi Euro'yu para birimi olarak kullanan Avrupa Birliği ülkelerinin alt kümesidir. Daha önce de konuştuğumuz üzere bu acısız bir süreç olmayacaktır. Euro bölgesini terk edecekler. Yeni para birimi, yeni Yunan Drahmi'si olacak. Bunun sonucunda muhtemelen Drahmi Euro karşısında ciddi manada devalue olacak ve tasarruflar uçup gidecek. Tamam belki tam olarak uçup gitmeyecek ama Yunanlıların tasarrufları devalue oldu. Bunu daha önce yaşadılar, bu sebeple aynı sonucun yaklaştığını hissediyorlar. Bunun sonucunda da şu anda Yunanistan'da bankalara hücum ediyor olabilirler. İnsanlar eurolarını bankadan çekecekler ve böylece bunu yastık altında saklayabilecekler. Bu sayede euroları drahmiye çevrilerek değer kaybetmeyecek. Ama bu bankacılık sistemine yıkıcı etki yapacaktır. Bazı bankalar faaliyetlerine devam edemeyecekler. Euro bölgesini terk etmenin mantığına bütünüyle bakıldığında, Euro'yu terk etmek ve drahmiye geçmek enflasyon etkisiyle borçlarınızı azaltmanız anlamına gelir. Asıl olarak borçlarınızı ve yükümlülüklerinizi enflasyon etkisiyle küçültmüş olacaksınız. Ama bu enflasyon daha önce bu durumdaki ülkelerde de kesinlikle ortaya çıktı. Çok kolay bir şekilde hiperenflasyona dönüşebilir. Kemer, sıkmaya mali yardım aldığınız realitesiyle veya şurada gördüğünüz ışığında bakarsanız her ikisinde de orta vadede ekonomi gerçekten kötü yönde seyredebilir. Bundan nasıl kaçınılabileceği aşırı cömert bir mali yardım olmazsa gerçekten net değildir. Sonuç olarak ekonomi kötüye gider, ekonomi ciddi olarak kötüye giderse ve işsizlik oranı da yükselirse bu gerçekten korkutucu bir durum olur. Toplumda huzursuzluğa sebep olabilir. Amerika'da olan %8, %9 ya da %10 işsizlik oranından bahsetmiyorum size burada konuştuğumuz %20, %30, %40 işsizlik oranı. Bu oran huzursuzluk yaratmaya daha eğilimli olan genç insanların arasında ise daha yüksek olacak. Dolayısıyla bu durum toplumsal huzursuzlukla ve daha da kötüsü insanlar bir lokma ekmeğin derdine düşerlerse radikalleşme ile sonuçlanabilir. Bu bile başlı başına çok korkunç bir ifadedir. Avrupa'nın tarihine baktığımızda nisbi olarak küçük de olsalar, ekonomisi kötüye giden ülkelerin durumunun Avrupa'nın geri kalanını da etkilediğini görürüz. Zaten 1. ve 2. Dünya Savaşları da böyle başlamıştır. Sadece bu sebeple bile, Yunanistan'a mali yardım yapıp yapmama konusunda insanları ciddi şekilde düşünmeye sevk etmek için yeterlidir. Ve bunun ahlaki sonuçları yok sayılarak düşünülmesi de olanaksızdır. Karşı görüş, onlara mali yardım yaparsak bu yanlış yönetim ve aşırı harcamayı ödüllendirmek anlamına gelmez mi şeklindedir. Ve ayrıca bu ulusal ekonomik istatistikler üzerinde de şaibe doğurmaz mı? Eğer Alman vergi mükellefiyseniz, bu mali yardımlardan şüphe duymak için çok iyi bir sebebiniz vardır. Eğer herhangi bedele katlanmak niyetinde değillerse, Yunanlılara niye yardım edip duruyoruz? Yunanistan açısından bakarsak, diyorlar ki biz zaten pek çok bedel ödedik ve felaketin eşiğindeyiz, belki de tam ortasındayız. Bizi biraz daha zorlarsanız, toplum olarak gerçekten dayanacak gücümüz kalmayacak. Sonuç olarak tamamen çaresiz bir duruma düşeceğiz. Ayrıca bizi ahlaki yönden eleştirmenin de zamanı değil, bu kendi başına insanların endişelenmesine sebep olmakta ama ortada daha ciddi bir konu bulunuyor. Yunanistan çok kötü duruma düşerse ve özellikle Euro bölgesi ya da Avrupa Birliği mi demeliyim bilemedim. Ya da Avrupa onlara mali yardımda bulunmazsa, esasında bu Avrupa'nın kendi ülkelerine mali yardımda bulunamayacak durumunda olduğunun bir iması olacaktır. Şurada gördüğünüz üzere Yunanistan yalnız değil, en kötü durumda olduğu kesin. Ama burada Portekiz'de var. Uzun vadeli borç faiz oranları %12-13 düzeyinde. Portekiz'in borcunun gayri safi milli hasılaya oranı %93 ve çok yüksek bir işsizlik oranı var. Eğer Yunanistan mali yönden desteklenmezse ve Euro bölgesini terk etmesine izin verilirse, yatırımcılar endişelenmeye başlayacaklar. Belki de Portekiz'e mali yardım sağlanamayacak. Bu durum, insanların Portekiz'den daha yüksek faiz oranları talep etmeye başlaması sonucunu doğuracak ve faaliyetlerini olağan şekilde sürdürmek için paraya ihtiyaçları olacak. Şurada gördüğünüz yüzdelik değerdeki bir puan artışı. Portekiz'in gayri safi milli hasılasını adım adım eritiyor ve onları borç sarmalı içine itiyor. Portekiz'in borcunun gayri safi milli hasılaya oranı neredeyse %100. Bunun üzerine eklenen her puan, gayri safi milli hasılayı daha da eritecek ve Portekiz daha da sıkıntıya düşecektir. Ekonomi daha da yavaşlayacak, durum daha da güçleşecek ve Yunanistan'la benzer bir yönde ilerleme durumunda kalacaklar. Ve dahası Portekiz'de yalnız değil, İtalya ve İrlanda'nın da borcunun gayri safi milli hasılaya oranı çok yüksek. İspanya'nın işsizlik oranı çok fazla. Burada benim tahminime göre başlıca iki korku var. Birincisi Yunanistan'ın kendi başına Avrupa'da istikrarsızlık kaynağı olabileceği ama ikinci korku ki eğer çözülmezse bu bütün Avrupa'ya yayılabilir ya da bir zincirleme etki yaratabilir. İnsanlar aşırı korkuya kapılıp bu ülkelere borç vermekten vazgeçebilirler. Bu süreç sonucunda da bu ülkeler kaçınılmaz olarak Euro bölgesini terk etmek durumunda kalırlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.